Bu soruda bizden toplayıp sadeleştirmemiz istenmiş. Elimizde kök 2x kare artı 4 kök 8 artı 3 kök 2x kare artı kök 8 var. Önce sadeleştirip sonra toplayabiliriz veya önce toplayıp sonra sadeleştirebiliriz. Neyse toplama işlemini şimdiden yapabiliriz o yüzden toplayarak başlayalım. Burada elimizde bir tane kök 2x kare var ve burada da 3 tane kök 2x kare var. Eğer bir şeyden bir tane burada, üç tane de burada varsa onları toplayabiliriz. İsterseniz başına bir katsayısını koyup daha net bir şekilde göstereyim. Bu şeyden burada bir tane ve burada da üç tane var. Eğer burada bir ve üç tane varsa bunları topladığım zaman dört tane elde ederim. Bu da dört kök iki x kare eder. Eğer bu kafanızı karıştırıyorsa kök iki x kareyi tek bir değişken olarak düşünün. Diyelim ki şu kısım a'ya eşit ve şu kısım da a'ya eşit. Çünkü aynılar. a artı 3a eşittir 4a. Yani buradaki kısım da a. Evet, bunları topladık. Şimdi burada da 4 kök 8 var ve burada da kök 8 var. Aynı şekilde yapacağız. Burada 4 tane yuvarlak için aldığım değerden var. Ve burada da 1 tane yuvarlak için aldığım değerden var. Bir belirtilmemiş olsa da var. Bir şeyden dört tane artı yine o bir şeyden bir tane eşittir o şeyden beş tane. Yani artı beş kök sekize der. Şimdi bunu daha fazla sadeleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Bir şeyden dört tane ve başka bir şeyden beş tane var. Yani bu iki farklı şeyi birbiriyle toplayamayız ama biraz daha sadeleştirebiliriz. 4 kök 2x kareyi 4 kök 2 çarpı kök x kare olarak yazabiliriz. Burada da artı 5 kök 8 var. Kök 8 bir tam kare ile tam kare olmayan bir değerin çarpımı olarak yazılabilir. 4 çarpı 2 olur. Onu da 5 kök 4 çarpı kök 2 olarak yazarız. Peki burada sadeleştirebileceğimiz bir şey var mı? Kök x karenin neye eşit olduğunu biliyoruz x karenin pozitif kare kökü. Ama sadece x değil. İçinizden sadece x demek geçiyor olabilir. Ama pozitif kare kökü olduğunu bildiğimiz için mutlak değer içinde x demeliyiz. Peki x negatif olsaydı ne olurdu? Eğer x negatif olursa, diyelim ki x negatif 3 olsun, negatif 3'ün karesi artı 9 olurdu. Ve artı 9'un kökü artı 3 olurdu. Sadece x olmazdı. Negatif 3 değil, artı 3 olurdu, değil mi? Yani kısacası mutlak değer olarak yazmalıyız. Buradaki ise tam kare, 4. Yani onun kökü 2. Şimdi çarpma işleminin sırasını değiştirip yazalım. 4 çarpı mutlak değeri x, çarpı kök 2. Sarıyla yazayım. Artı 5 çarpı 2, yani 10 çarpı kök 2. Şimdi burada tamam bitti, bütün işlemleri yaptık diyebiliriz ya da nasıl görmek istediğinize bağlı olarak biraz daha işlem yapabiliriz. Çünkü burada 4 çarpı mutlak değer x çarpı bir şey ve burada da 10 çarpı o aynı şey var. Yani kök 2 ortak parantezine alabiliriz. 4 çarpı mutlak değer x artı 10 çarpı kök 2 oldu. Artık hangisini daha sade buluyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.